Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınları hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabında açıortay konusunun dikmelerin eşitliği testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. D doğrusu açıortay doğrusu verilmiş. Açıortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler eşit ve aynı zamanda yıldıkları yerler de birbirine eşittir. Yani X artı 1 eşittir 4 olacak. X'i 3 buluruz böylelikle. E burada da Y eksi 1 de 5 olacak. Y'yi de 6 buluruz. Bizden X artı Y isteniyor. X'i 3 bulduk. Y'yi 6 bulduk. Toplayınca 9 buluruz cevabı. Evet örnek 1. 9 çıktı. Geldik örnek 2. Evet. 4, 5. Ne üçgeni 3, 4, 5. Hemen yani sayılarının olduğu yere odaklandık. E hocam burada da açıortay Dik üçgen olmasına aldım ama bazen dik üçgen içerisinde de böyle bak. Kollara çizilen dikmeler karşımıza çıkabilir. Bunlar direkt birbirine eşittir. Yani X'i 3 buluruz. Örnek de Geldik örnek 3'e. Açıortay Ya şimdi burada bir X soruluyor bize. E x'i bulmak için şekilde de 90 derece varsa 90 derece karşılık getirmeliyiz. E o zaman şuradan bir dik çizecek olursam olay bitti sanki. Bu nasıl bitti ama. Açı ortayda kollara. Silen dikmeler eşit. Bir de ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. 6 ise 6 olacak burası. Tamamı 9'du. Buraya kaç kaldı? 3. E hocam burada Pisagor. 3, 4, 5 üçgeninden cevap 5 olarak buluruz. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Evet. ABC üçgeninde K noktası işte çemberin merkezi. Madem işte çemberin merkezi. Buradan geçen açı ortaydır. Hop. Burası da 40-40 yapar. Buradan geçen daha açıortay olur. Yani burası da 30 yapar. E. Şurada 2 iç açı 1 dış açı. X. 40 artı 30'dan kaç çıkıyor? 70 çıkıyor. Yani X'i 70 bulduk. Örnek 4'te geldik. Ilk. Örnek 5'e. Evet. 30'un mantığını kullanmak lazım. Ne yapmak lazım? Bir dik çizmek lazım. Diki çizince ne görüyoruz? A. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani 4sa burası da 4'tür. E burada 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un 4 4'se 90'ın karşısına direkt 2 katıdır. Yani 8'dir. Örnek 5, 8 çıktı geldik örnek 6'ya. Şimdi 45 45 90 üçgen ama bunu 22,5 22,5 oldu. Tamam dik üçgen. 45'in mantığını burada kullanamıyorum hocam buranın 45 olmasından dolayı. Bir tek böyle ikiz kenarlık o da işimize yarıyor mu yaramıyor. E bu 45'in mantığını şöyle de kullanabiliriz. Şöyle dik çizecek olursam 45 45 90 üçgen çıktı. E Şurada açıortay ortay kollara çizilen yok mu? Var. Şunlar birbirine eşit. 4. Yani dik üçgen içinde de böyle kollara çizilen dikmeleri fark etmemiz istenilebiliyor bazen. Dikkat et. E burada da x kenar dik üçgen. E o zaman burası 4 burası 4. de kaç yapar o zaman? Kök katı. Yani 4 köklü olur. Örnek 6'yı 4 köklü bulduk ve böylelikle bu testi bitirdik o zannediyoruz. Bir sonraki videoda dikmelerin eşitliğinin kazanım testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.